Craft Rise oyuncuların çok azı bu görevi yapabildi. Bir dakikadan önce oyun kazan. Ve biz bu videoda bunu başarmayı deneyeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz oyuna geçebiliriz. Ha videoyu unutmadan söyleyeyim. Discord açıklamada herkese bekliyoruz. Selamlar herkese ilk parttan geldik. Umarım ee, yani bu partta... Abi bak... Bir şey diyeyim mi? Ben sabahtan beri oynuyorum. Hatta daha demin de bir tane video çekmiştim. Hatta 1 saniye 12 pardon. 1 dakika 12 saniye vesaire yapmıştım. Ancak sesini falan da almayı unuttum şimdi. Oynayanda çık gir yaptım. Videonu çektiğini zannettim. Çekmemiş. Ben de tekrar girip çekim dedim. Öncelikle bu partta böyle konuşarak oynuyorum. Tam olarak bir gibi oynamayacağım. Ama öbür 3 round boyunca hani böyle tam olarak bir gibi oynayacağım. Yani yapacağımı zannetmiyorum çünkü gerçekten aşırı zor bir challenge bu. Ve tek başıma ya. ya neyse aslında... Tam olarak konuşacağım bir şey yoktu zaten. O zaman biz bu parttan başlayalım Spiteri'ne. Keyifli gün. Bay bay. Şimdi dakika zaten bu part olmadı arkadaşlar. onu ben baştan söyleyeyim çünkü sağda sandık değil yazıyor ee, Aslında onu tam olarak çözemedim Har haritadan arıtıyor değişiyor galiba ama BB yazıyor Orr. Evet, yani bu part olmadı. sen bazı artılarda aşırı zor bir şekilde oluyor. Yani bu bitse bitse anca yani e, iki dakika falan olabilir. En en az. Bakın. Harita zaten çok geniş bir harita. Zaten adam, bu adam da yarım saat kaçmaya çalışacak. Bak, bu da onu bırakıp bana doluyor. Görüyor musunuz yani? Bilmiyorum, adamın yarım kalbi var. O da gelip bana doluyor, bir de ölüyor. Kimisi atla böyle koşuyor. Bir şeyler deniyor. Bak. Tipe bak. Neyse çıkıyorum yani altı kilim var bakar mısın son adam nerede Allah aşkına ya ben gidiyorum abi. Ya çıldıracağım ya. Ya sen orada, senin ne işin var orada? Hı? Ya sen ne yapıyorsun? Oğlum geleceğim bir şey seni keseceğim. Sen niye uğraşıyorsun benimle? Bakar mısın şunun internetine? Ya böyle bir şey mi var ya? Evet biraz fazla sinirlenmiş olabilirim ama sıkıntı yok. Eğer bu videoya 50 like gelirse ee, ikinci Sky, e, ikinci craft ve skyware yapacağım. Ve onda gerçekten bir dakikadan kısa bir sürede oyunu bitireceğim. şekilde lan. Heh, tamam. O zaman iyi günler kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi öptüm.